Geçen hafta insan-evren ilişkisine dair bazı değinilerde e, bulunduk. E, bu hafta insan-insan e, ilişkisi üzerine e, bazı tanımlamalar e, yapacağız. E, Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyacağız. Şimdi o zaman Eûzü Besme'ye çekerek başlayalım. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin e, Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ala alihi ve ashabihi ecmaîn. E, tüm katılımcı arkadaşlarımıza, hocalarımıza e, hayırlı akşamlar dileyerek bu haftaki konuşmamıza, e, sohbetimize başlayabiliriz. Bu akşamki sohbetimiz insan insan ilişkisi e, bağlamında ahlak ve saygı üzerine birkaç kelime edeceğiz. ahlak kelimesi üzerinden konuşacağız ahlakın kaynağı noktasında Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir ayet var mı ahlakın kaynağı nereye dayanıyor ahlakta insanın rolü var mı tamamen Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği bir takım şeyler midir ilkeler midir ahlak? biraz bunun üzerinde bazı ayetlere e, dikkat çekmek üzere bu akşam beraberiz e, evet e, ahlak kelimesi e, Arapça çokça bilinen e, yaratma anlamına gelen halk e, kelimesiyle e, aynı kökten geliyor e, bazıları bu iki kelime arasında e, bir ilişki kurmuşlar e, yaratmayla e, bildiğimiz anlamda ahlak arasında e, nasıl bir ilişki var bunu ifade etmişler. Bunları e, az da olsa burada konuşacağız. Biliyorsunuz e, halaka yaratmak e, anlamına geliyor. Bir ölçüye e, dayanarak bir şeyi yaratmak. E, mikrofon açık olan arkadaşımız varsa bir zahmet kapatırlarsa çok ee, memnun olacağım arkadaşlar. Çünkü geri plandan ses geliyor. Ee, i̇ki anlamından söz ediyor. Ee, Ragıb el-İsfahani halaga kelimesinin. Birincisi bir ölçüye dayanarak yaratmak. Ee, ikincisi de e, bir şeyi e, örneği olmadan, bir şeye benzetmeden e, yaratmak anlamında olduğunu söylüyor. Bu anlamda ahlakın e, işte beda e, kelimesiyle bir benzerliği var. İşte, Bediye ve semavati vel denildiğinde de işte semavatı ve arzı eşsiz bir şekilde bir örneğe dayanmadan e, yaratan e, anlamına geliyor. Fakat diyor şöyle, arada şöyle bir fark var. İşte e, ahlak e, yani halaka yaratma anlamında gelen halaka fiili yani insanlar için de mecazen kullanıl kullanılabilirken beda'a eşsiz bir şekilde bir şey yaratmak sadece Allah için. E, kullanılır e, diyor. Aradaki bu ilişkiye dikkat çekiyor. E, ahlak denildiğinde e, sözlüklerde e, arkadaşlar e, tabii bir tanım var birazdan e, İmam Gazali'nin tanımını da e, zikredeceğim. Ama ön ondan önce ahlak denildiğinde e, yani kök itibarıyla halk çoğunlukla insanın fiziki yapısı için kullanılan bir kelime. E, manevi yapısı için e, hulk kelimesinin e, kullanıldığı söylenir sözlüklerde. E, genel manada ahlak denildiğinde sözlükte işte din, e, tabiat, karakter gibi e, anlamları vardır. E, i̇ki kelimenin aynı kökten geldiği düşünüldüğünde e, ve aynı kökün yaratma anlamına geldiği düşünüldüğünde yaratılış, halk e, itibariyle kişinin dış görünüşünü ifade ederken Ahlak iş dünyasını ve insan nefsini ifade etmektedir diye bir bilgi var. i̇bn Manzur'da geçiyor. Bunu tekrar edebiliriz. İkisi aynı kökten geliyor. Ee, yaratma anlamı düşünüldüğünde, kalp e, kişinin yaratılış bağlamında dış görünüşünü ifade ederken, ahlak e, insanın iş dünyasını ve nefsini ifade etmektedir diyor. İbn-i Manzur, e, Lisan-ı Arap adlı e, sözlüğünde. Dolayısıyla kök itibariyle arada böyle bir ilişki kurulmuş. Ahlak yaratılış itibariyle dış görünüş iken pardon halk dış görünüş iken ahlak iç dünya, nefis için kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. İmam Gazali ahlakı şöyle e, tanımlamış. Yani insanın e, nefsine iyice yerleşmiş bulunan bir özellik bir kabiliyettir ki, ki kişi bu özelliği sayesinde ondaki davranışta herhangi bir zorlamaya ihtiyaç kalmaksızın kendiliğinden ve kolayca ortaya çıkar. Yani insanın davranışların zorlama ihtiyaç olmadan kendiliğinden ve kolayca ortaya çıkmasını sağlayan e, özelliğine e, ahlak olarak e, isim vermiş e, İmam Gazali İhya Ulumuddin adlı eserinde e, böyle bir e, tanımlama yapıyor. E, arkadaşlar ee, biz C İslam'dan önceki dönemi biliyorsunuz cahiliye dönemi olarak e, isimlendiriyoruz. Genelde e, cahiliye denildiğinde akla gelen e, ilk husus, e, yani bilgisel ve kültürel anlamda e, bir şeyin yoksunluğunu ifade etme, işte bilgisel yoksunluk, kültürel yoksunluk anlamında e, bir takım e, durumları ifade etme bağlamında bir kelime anlaşırsa da, cahiliye denildiğini aslında öncelikle bu bilgisizlikten ziyade çok daha farklı bir anlam dünyasına sahip cahiliye kelimesi insanın başıboş hareket etmesi herhangi bir ilkiye tabi olmaması anlamında böyle sertlik yumuşaklıktan öte sertliği ifade eden işte asabiyeti bir takım olumsuz durumları ifade eden bir dönemi daha çok cahiliye denildiğini de anlamak e, doğru. Tabi bazılarına göre cahiliyenin e, karşılığı işte zıttı ilim e, cehil ve ilim bağlamında bir zıtlık olarak bazıları anlasa da e, bazıları modern dönemdeki bazı araştırmalarda bu çok kabul gören bir yaklaşım e, değildir. E, cahiliyeyi hilimle e, zıt bir konumda e, konumlandırırlar. İşte hilim yumuşaklığı ifade ederken e, cahiliye ise daha çok sertliği bu anlamda ifade ediyor. Tabii ki e, cahiliye döneminde de bir ahlak var, kendine göre bir ahlakı var cahiliye döneminin. E, tabii bu dönemde arkadaşlar e, cahiliye döneminin bütün ahlaki özelliklerinin arkasında e, genellikle işte kişi veyahut da kabile gururu, e, insanın şerefi, öfke, e, gazap dediğimiz, sonra kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırmaya dönük hususlar anlaşılıyor. Tabii onların bütün bu anlayışı yani ibadetlerle ilgili anlayışları, ahlakla ilgili anlaşılıyor. Daha çok işte bir kabilecilik, kabile dini var. Kabile diniyle tanımlanan, onun çerçevesinde ele alınan bir husus. Tabii ki İslam geldiğinde bütün hususlarda olduğu gibi, inanç hususunda olduğu gibi, ibadet hususunda olduğu gibi, ahlak hususunda da bir çerçeve çiziyor. Kendisine göre bir çerçeve belirliyor. Tabii ki arkadaşlar, İslam'ın getirdiği hususlar yani genel itibariyle yani önceki dönemi devam ettirme açısından bazı şeyler dönüşümü ifade ediyor. Yani bir ıslah var, işte bazı şeyler olduğu gibi korunuyor. Bazı hususlar, emirler, yasaklar da sıfırdan cahile döneminde olmadan yeni getirilen ahlak olarak karşımıza çıkıyor. Bu üçü noktasında bir oranlama yapıldığında, İslam'ın uygun olmayan şeyleri kaldırdığı, birçok şeyi kaldırdığı ve birçok şeyi de böyle işte içindeki kötü unsurları arındırarak bir dönüşüme uğrattığı e, görülmekte. Bu anlamda da ahlaka e, bir yön çiziyor e, İslam. E, bunu da burada e, ifade etmiş olalım. Yani bir kabile mantığıyla, kabile diniyle tanımlamak yerine e, Allah'la ilişkisi bağlamında e, ahlaka bir yön verildiğini Kur'an'daki ayetlerde e, görüyoruz. Kur'an'da e, ahlak arkadaşlar ahlaki unsurlar daha çok tabii ki hep zıttıyla birlikte e, anılıyor İyi insanlar kötü insanlar iyi davranışlar kötü davranışlar işte e, dünyada e, işte ıslah hakim kılma ifsattan e, kaçınma e, adalete hakim kılma e, zulmü ortadan kaldırma noktasında zıttıyla birlikte e, ele alınan bir husus. bazıları Kur'an-ı Kerim'in bir konuyu anlatırken e, zıttıyla birlikte ele almasını, anlatmasını mesani özelliği derler. Hani ikili bir anlatım tarzını e, benimsemesi, i̇şte, e, işte imanı anlattığı yerde küfrü anlatması, işte cehennemi anlattığı yerde yine e, peşinden imanı anlatması gibi böyle ikili bir anlatım tarzını Kur'an-ı Kerim benimsemiş. Bu anlamda da ahlakla ilgili meselelerde de ikili bir anlam, e, anlatım tarzını e, benimsediğini e, görürüz. E, şimdi İnsan-insan ee, ilişkisi noktasında arkadaşlar e, ahlakı e, ele aldığımızda aslında e, bunun içerisinde e, e, Allah insan e, ilişkisinin de olduğunu ne yaparız e, görürüz e, Allah insan e, ilişkisi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakıldığında Allah insan ilişkisi insan-insan e, insan ilişkisinde ahlaka yönlendiren bir tutumu ortaya koyduğunu görüyoruz. İşte iman ve ahlak ilişkisi bağlamında, ibadet ve ahlak ilişkisi bağlamında her ne kadar iman Allah'ın, insanın Allah'la olan ilişkisiyle ilgili bir durum olsa da, ibadet insanın Allah'la ilişkisiyle ilgili bir durum olsa da, bunun insan insan ilişkisi bağlamında ahlaka dönük bir tarafının olduğunu da biz görüyoruz. Dolayısıyla aslında ee, yani tek başına insan-insan ilişkisi e, bir e, tek başına ifade etmiyor. Aynı zamanda bu insan-insan ilişkisi insanın Allah'la olan ilişkisiyle birlikte e, tanımlandığında bir yere oturduğunu e, görürüz. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri bu noktada e, örnek verebiliriz. İşte iman ve ahlak ilişkisi bağlamında e, şu ayeti e, okumak isterim. Estanetübillah. Men amile salihen min zekerin e her kim inanarak yani kadın olsun, erkek olsun salih amel yaparsa salih amelde bulunursa felanuhiyennehu hayaten dayibeten, işte ona böyle çok hoş bir hayat yaşatırız ve le neciziyennehum ecrehum bi ehseni ma kanu ya'melun buradaki nun harfi düşmüş yaptıklarının en güzelleriyle onu ne yaparız? Ecir olarak onu mükafatlandırırız. Şimdi bu ayette görüldüğü üzere e, iman ederek, yani iman etmiş olarak Allah'ı e, işte tasdik etmiş, kabul etmiş e, bir şekilde e, e, salih amelde bulunmaktan e, bahsediyor. Dolayısıyla e, salih amelin e, ahlakı da e, hani gerektirdiğini düşündüğümüz arkadaşlar, e, iman etmenin ahlakla e, doğrudan bir ilişkisi olduğunu ne yapabiliriz? E, burada söylememiz gerekiyor. Çünkü iman beraberinde neyi gerekir? Salih amelde bulunmaya gerekir. Güzel davranışlarda bulunmaya gerektirir. Bunu da bir ahlakı doğurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ahlakı doğuruyorsa insan-insan ilişkisinde ahlak ahlak boyutu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanı Allah'a iman etmiş olması, onun insanla ilişkilerini ahlaki noktada düzenlediğini biz görüyoruz. İnsanın Kulluk bağlamında e, ibadet e, noktası önemli biliyorsunuz. E, Allah'a olan ibadetin de ahlakla ilişkisi var. E, dolayısıyla insanın Allah'a e, yaptığı e, ibadet bağlamında kulluğu onun e, diğer insanlar olan ilişkisini e, doğrudan e, düzenliyor. Kutberlerde sıkça okunan e, bir ayeti her hafta Cuma namazına gittiğimizde kutberlerde kutbe duasında duyarız. E, şimdi bu ayeti okuyalım utluma uhye minel kitabi. İşte kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Tilavet et. Yani aslında bu oku derken kitaptan sana vahy şeyin gereğini yap anlamı da vardır bunun tilavet. Ve kımis salate namazı kıl. İnne salate şüphesiz ki namaz tenha anil fahsayi ve'l münker. Her türlü fuhşiyattan ve münker ve hoşa gitmeyen şeylerden insanı alıkoyar. İnsanı e, nehyeder. وَلَذِكْرُ Ekber Allah'ı anmak daha büyük bir e, şeydir. Daha büyük bir şeydir. Vallahu يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Allah sizin e, böyle alışkanlık haline getirerek böyle işte bir adeta e, yaptığınız şeyleri e, her daim bilmektedir. Burada sana afili geçiyor. E, buraya dikkat çekilebilir belki. E, kavramlar çok önemli arkadaşlar. Ama tabii e, lafız düzeyinde kavramları el aldığınızda size belki çok bir anlam derinliği vermeyebilir ama o lafız düzeyine çıkıp mefhum düzeyine ulaştığımızda o anlamların bize açacağı çok ciddi kapılar vardır. Kuran-ı Kerim'de yapmak anlamına gelen işte amile fiili var, feale fiili var. Bir de sana fiili var. Bunlar birbirine yakın anlamlı kelimelerdi. Tekarud diyoruz biz buna. Her ne kadar bazılar bunu teradüf eş anlamlı kelimeler gibi görse de arkadaşlar bazı alimler mutlak manada e, teradüfü kabul etmezler, reddederler, tekarüp olgusundan bahsederler. E, dolayısıyla e, kelimeler arasında bir nüans vardır. Şimdi bu çerçevede baktığınızda e, işte amile kelimesinin ilim kelimesiyle bir ilişkisi vardır. E, i̇şte bazı alimler şunu savurlar, işte aynı harflerden meydana gelen bir kelime, kök, e, kökü değişik olsa bile, harflerin yeri değişerek, yeni kelimeler üretilmiş olsa bile o kelimeler anlam itibariyle birbirine mutlaka bir yakınlık vardır. Dolayısıyla alime, bilmek, amile yapmak noktasında işte amile denildiğini bir bilgiye dayanarak yapma anlamı e, bulunduğu ifade edilir. İşte faale e, bilgiye dayansın veyahut da dayanmasın her türlü e, fiil için, e, yapma edimi için kullanılır faale fiil. Ama e, böyle özellikle bilgiye dayanan e, fiiller için e, faale fiili kullanılmaz amile ke, e, kelimesi kullanılır. Sanat kelimesi de bir beceriye dayanarak işte bir insanın işte sanat, işte diyelim ki bir marangozun bir masa yapmasını düşünün, bir dolap yapmasını düşünün. Bunu neye göre, neye dayanarak yapar? Bir beceriye dayanarak yapar. Dolayısıyla bu anlamda sanaa işte amele fiilinden ve faale fiilinden ayrılır. Şimdi buraya baktığınızda arkadaşlar yani sanaa fiil adeta bir insanın böyle bir beceri haline getirerek ortaya koyduğu işte yaptığı Davranışların e, ardından bu e, adeta e, ne yapıyor bir işte becereye dayanarak sürekli böyle alışkanlık haline getirdiği, yaptığı davranışlar açısından belki böyle bakılabilir. Biraz daha derin tahlillerde yapıldığında belki farklı şeyler de e, söylenebilir. E, burada yani lafız düzeyinde e, ayete odaklandığınızda söyleyeceği şey belli. Ama biraz daha kelimelerin anlam dünyasına arkadaşlar odaklandığınızda e, aslında bu ne yapıyor? sizi daha farklı kapılar açıyor. İşte bu çerçevede münker kelimesine de bakabilirsiniz. Münker kelimesi işte aklın, şeriatın kabul etmediği, hoş görmediği her türlü şey nedir? Münker olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında işte namaz her türlü çirkinliklerden bunun sınırı çok geniş, fokşiyat arkadaşlar ve hem şeriatın hoş görmediği hem de aklın hoş görmediği insanların hoş görmediği her şeyden insanı alıkoyar diyor. Eee dolayısıyla Allahu Teala bu bağlamda insanların işte alışkanlık haline getirerek adeta işte bir sanatkar edasıyla bir şey yapması gibi sürekli yaptığı davranışları, yapıp durduğu davranışları bilmektedir. Burada ne işaret var? İnsanın insanın Allah'la olan ilişkisinde onun ortaya koyduğu ibadeti onun insanlar olan ilişkisini doğrudan düzenleme etkisine sahip çünkü namaz insana bir bilinç kazandırıyor, Allah'la olan ilişkisini güçlendiriyor. Bu güçlendirme insanın diğer insanlarla olan ilişkisine yansıyor ve böylece arkadaşlar bakıldığında bu iki ayet iman bağlamında, ibadet bağlamında insanın Allah'la olan ilişkisinin diğer insanlarla olan ahlaki bağlamdaki ilişkisine önemli derecede yön verdiğini. Buradaki ayetlerin mefhumundan anlamış oluyoruz. Evet. Aslında belki bunu daha önce söylemem gerekirdi. Fakat slaytı biraz hızlıca hazırladım. Bugün çok fazla vaktim yoktu. Kafam sonra slaytların belki öncelik sonrasık arasında sonralık bağlamında bir dizayn etmeye fırsat olması olmadı. Şimdi bizim kullandığımız çerçevede ahlak denildiğinde Kur'an-ı Kerim'de bu, bu haliyle geçen bir kelime değil arkadaşlar. Ee, geçmez ama e, ahlak manasını ifade etmek üzere e, işte bunun tekili olan e, işte, huluk kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. E, özellikle bu da e, Hazreti Peygamberle ilişkisi bağlamında birazdan e, bunu e, zikredeceğiz. E, fakat arkadaşlar bu bir tanesi örneğin şuara suresi 137. ayette inha da illah kulugül evvelin bu öncekilerin tuttuğu bir yoldur. Bu bazen uydurma anlamında da kullanılır. ya yani bu öncekilerin uydurduğu şeylerdir derler bu Mekkeli müşrikler. Biz daha önce bunlar işitmedik diye peygamberimize söyler. İşte bu öncekilerin işte uydurduğu şeylerdir. Yani bu yani böyle bir şey yok. Sen bunu uyduruyorsun yani anlamında burada işte kuluk kelimesinin geçtiğini görürsünüz. Kalem suresi 68. sure 4. ayette ve inneke laala şüphesiz ki sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayetinde olduğu üzere özellikle bu ayette bizim bildiğimiz manada ahlak kelimesini içerdiğini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte içinden çıktığı kabilenin dinine bağlanmayıp onlara işte İslamı tevidi getirdiğinde. Onlara doğruyu anlattığında, öldükten sonra dirilmeyi onlara e, anlattığında, e, biliyorsunuz e, Mekkeli müşrikler Peygamber efendimizin hoşlanmayacağı şekilde ona hitap ediyorlardı, onun moralini bozuyorlardı, canını sıkıyorlardı. Allahu Teala da e, işte bunların doğru olmadığını ona ifade etmek ve onun işte yüce bir ahlak üzere olduğunu, sapıtmadığını, yanlış yapmadığını ifade etme anlamda Peygamberimize böyle hitap ettiğini e, görüyoruz. Bu Hazreti Ayşe validemizin, işte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an idi. E, sözüyle de ne yapıyor? E, uyuşuyor. E, Hazreti Peygamber'in ahlakının Kur'an olması işte e, sonra e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce bir ahlak üzere olması e, noktasında e, şu, ayı, şu hadisi hatırlayabiliriz. Biliyorsunuz hani e, beni Rabbim terbiye etti. Terbiye mi de ne güzel yaptı diye biliyorsunuz. Bir hadisi e, şerif var. E, i̇şte bu çerçevede acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e Allahu Teala ne gibi ahlaki ilkeleri, davranışları ona bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var mı? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den hareketle Allahu Teala'nın Peygamber Efendimizi ahlakını nasıl güzelleştirdiğini ve onun mahiyetine bağlı olarak da Peygamberimizin ahlakının nasıl Kur'an olduğunu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle de ne yapabiliriz, çözümleyebiliriz. Bu anlamda bazı örnekleri burada ben vermek istiyorum bunlardan bir tanesi Arap Susistan ile 199 ayette işte Ku Afre sen Afyonunu tut bir ve Murbile Avfi onlara işte iyiliği Emret ve Avri Anil cahilin ve cahillerden de yüz çevir Dolayısıyla bakın burada arkadaşlar ahlaki bir tutum olarak Peygamber Efendimizin işte Afyonlu insan ilişkilerde e, tercih etmesi, ili e, emretmesi, sonra e, cahilleri aldırmaması, onlardan yüz çevirmesi gerektiği Allahu Teala tarafından kendisine e, bildirmiş. Sonra e, idfa billeti hi ehsen. Bu ayetin tamamı şurada ben aslında buraya yazmamışım. E, ve testu bil hasenatu wala seyyi. İyilikle güzellik bir olur mu? E, i̇dfa billeti hi ehsen. Sen işte kötülüğü en güzel yolla sav. Yani iyilikle güzellik Seyyye ile Hasen'e bakın biri olmaz. Burada iki kelime zıttıyla birlikte Seyyye ve Hasen'e birlikte geçiyor. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakmışsın ki fe idellezi beynneke ve beynnehu adavetun keennehu veliyunhamin. Böyle yaptığında yani sana kötülük yapanlara sen iyilikle muamelede bulunduğunda bir de bakmışsın ki senin de düşmanlık, aranızda düşmanlık olan kişilerin arasında sıcak bir dostluk ilişkisi e, ortaya çık vermiş e, şeklinde ne yapabiliriz e, buradan bu ayetten anlaşılabilir şöyle insan arasında bizim ya bizim de çokça bildiğimiz ve insani ilişkiler bağlamında e, zikredilen bir söz bir söz var e, sanırım şeyde bekleyen yok herhalde e, diyor ki e, iyile e, iyilik her kişinin harcıdır. ama iyile e, arkadaşlar kötülüğe karşı e, iyilik pardon, yani kötülüğe karşı iyilik ise e, er kişinin harcıdır. Şimdi e, bu hadisi, şey bu sözü ne yapabiliriz? Aslında e, bu ayette biraz ilişkilendirebiliriz. Yani iyiliğe herkes iyilik yapar. Ama önemli olan kötülüğe karşı e, iyilik yapmış olmak. Dolayısıyla bu da e, er kişinin yapacağı bir davranış. E, Mü'minun suresi 96. E, ayetti. Bu e, Fussilet sures 34. ayet sanırım arkadaşlar. Yanlış buraya başka daha bir yerde geçiyor mu? Muhtemelen orada geçiyor da olabilir. Ee, yani bu ayeti bu sözle de ne yapabiliriz? Ee, i̇lişkilendirebiliriz. Ee, özellikle günümüzde e, işte sekülerleşme bağlamında e, dile getirilen e, önemli sorunlardan e, bahsediyoruz arkadaşlar. İnsanların sahip olmadığı şeyleri başkalarında gördüğünde onlara karşı gözünü dikme işte davranışı çok yaygın olan bir şey. İşte kendisi imkanlar olmadığı halde başkaların işte onda var bende niye yok gibi bir takım işte elde edemeyeceği şeylerin peşine düşme hatası önemli ahlaki bir zafiyet. Bu çerçevede şu ayet belki bununla biraz ilişkilendirebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yine Allah'tan bildirilen bir ayet La تَمُدَّنَّ عَيْنَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ Yani sakın ola diyor işte başkalarına verdiğimiz bir takım dünya geçici dünya nimetlerine sen göz dikmeyesin. E, وَلَا تَحْسَنَ عَلَيْهِمْ. Yani onlardan yana da üzülme. Yani sahip olmadığın şeylere karşı ne yapma? Böyle çok heveskar ve istekli olma. Arzu edici bir tavır içerisine girme. E, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ mu'minin. Yani müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Burada ne oluyor? Bakın arkadaşlar Peygamber Efendimizin yani inanılanlara karşı tavırlarına yönelik bir takım ahlaki tutumlar var. Burada yine bu ayeti kendi bağlamında anladığımızda işte Peygamber Efendimizin kafirlere karşı göstermesi gereken tutumu ve müminlere karşı göstermesi gereken tutumu anlatan ayetlerden bir ayet bu. Evet. Şimdi ahlaki noktasında insanın tabiatında iyiliğe ve kötülüğe meyil olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'deki Şems Suresi 8. ayetten anlıyoruz arkadaşlar. Özellikle bu kelami tartışmalara da konu olmuş bir ayet. Estağfirullah İşte Allah o nefse, işte onun fujurunu ve takvasını, yani iyiliğin, kötülüğünü ve iyiliğini ne yaptı? Ona ilham etti. Ee, yani onun kalbine, şey, ona ye, onun içine yerleştirdi. Kadıf Rahman nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir elbette burada kat, e, kelimesi var gördüğünüz üzere. Bak hadi Onu alçaldan, alçal alçaltandan kayba uğramıştır, kaybetmiştir. Yani ziandadır. E, şimdi e, burada e, baktığınızda arkadaşlar bu ayet, e, işte insanın özünde aslında. Doğruyu e, ve iyiliği bulabilme kabiliyetinin olduğunu ne yapıyor? E, gösteriyor. E, tabii e, bazıları e, şunu söylüyor arkadaşlar. insan e, doğru işte iyi davranışlar e, ve e, kötü davranışlar ne yapabilir? Aklıyla bulabilir ama e, onunla ilgili bir şey var. E, İmam Maturi'den bir alıntı yaptım. Ona biraz e, geçeceğim. Birazdan geçeceğim ama bu çerçevede bu ayet ne demek istiyor? bunu buradan okumak istiyorum müsaade ederiz. Allah insanın fıtratına doğru ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt etme, birini veya diğerini seçip yapma gücü ve özgürlüğünü ne yapmıştır? Yerleştirmiştir. peki yapma gücünü ve özgürlüğünü yerleştirdiğini nereden anlıyoruz? Kad efleha men onu arındıran ne yapmıştır? Kurtuluşa ermiştir. Yani nefsini arındıran, nefsini arındıran dediğine göre bu bizati insanın bu konuda bir seçim özgürlüğü, seçtiğini yapma özgürlüğünün olduğunu ne yapmış oluyoruz? Burada görmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde Burada da yine insanın bir iradesiyle işte kötülüğü seçme özgürlüğünün olduğunu ve bunu yerine getirdiğini, getirebileceğinin bu ayette bildirildiğini görüyoruz. Şimdi insan her türlü deney ve öğrenimden önce apriyolik olarak bu yeteneklere donatılmıştır. Yani arkadaşlar doğasında bu var demektir. Yani denemeden önce, öğrenmeden önce onun nefsine, içine ne yapılmış? Yerleştirilmiş. Kur'an'ın insan anlayışının bir özeti sayılabilecek olan bu Feci Suresi'nin işte bir önceki ve nefsin ve mâ sevvâhâ fe'elhemehâ fucûrâhâ oradan almış bu bu da 7 ve 8. ayetler insan ahlaki bakımdan çift kutuplu bir varlık olduğunu iyilik veya kötülük yollarından dilediğini seçebilecek bir tabiatta yaratıldığını ve onun kurtuluşun veya mahvoluşunun bu anlamda insanın seçimine bağlı olduğunu ne yapmış oluyor bu ayetler göstermiş oluyor. Bu ayetleri zihnimizde her zaman tutabiliriz. Birçok arkadaşlar kelami bağlamdaki tartışmalarda bize yardımcı olabilecek bir, bu ayetim Bir ayet, bu ayetler işte فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا kad afla اَفْلَعَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَاوَ مَنْ Zaten ezberlediğimiz ayet ama şimdi birçok ayeti biz ezberliyoruz, anlamda biliyoruz ama o ayeti işte bir sistemin içerisinde yerleştirerek düşünmek bir konunun bir parçası tamamlayıcısı olarak düşünmeyi bazen çoğu zaman hesap edemeyebiliriz bu aklımıza da gelmeyebilir işte e, akşama kadar birçok belki işte Kur'an çok okuyorsak birçok ayeti okuruz ama başka bir zaman gelir birisi bize der ki bak böyle bir ayet vardı bize şunu der ya hiç bu bağlamda düşünmemiştim e, evet düşünmediğimiz zamanlar olabilir bir sistem içerisinde bir bütünlük içerisinde onu bir yere oturtamamış olabiliriz bu anlamda e, bu ayeti ne yapabiliriz e, dikkatlerimizi her zaman e, tutabiliriz Şimdi İmam Maturidin'in bu ayette ilgili yani insanın ahlaki bağlamında işte ahlakın kaynağı bağlamında bu ayette ilgili değerlendirmesini size aktarmak isterim arkadaşlar. Ama ondan önce aslında bu ayette ilgili görüş vermek isteyen arkadaşım varsa ondan alabilirim. Ben şunu demiştim onu da unuttum hani demiştik sizden söz söz vereceğiz konuşacağız diye ben yine daldım konuştum bitti arkadaşlar. önce okuyayım Maturidi'nin buradaki ayetle ilgili değerlendirilmesini. Genel olarak diyor eşyanın hüsnü ve kubuhu bedihi akli bilgiyle genel olarak bilinir. Yani sonradan öğrenilmeden insanın zihninde işte kalbinde neyse bunu nasıl tanımlarsanız doğasında içinde Bedehi bir bilgiyle, aklıyla ne yapabilir? İnsan bunu bilir. Yani bir şeyin, bir eşyanın iyi mi olduğu, kötü mü olduğu noktasında. Ancak diyor, her bir şeyin özel olarak hüsnü, keza her bir şeyin ayrı ayrı özel olarak kubuhu bilinemez. E, bu ancak e, ya peygamberlerin getirdiği vahiylerle ya da tefekkür ve nazar yoluyla bilinebilir. Peygamberlerin getirdiği vahiylerle ya da tefekkür ve nazar yoluyla bilinebilir. Yani burada ne demek istiyor? Yani e, bir potansiyel olarak e, insanda e, bir şeyin iyi veyahut da kötü olduğuna dair bir yeti vardır arkadaşlar. E, aklında böyle bir potansiyel vardır. Bunu bulabilir. Ama diyor e, ayrı ayrı tek tek diyor neyin iyi, neyin kötü olduğunu ne yapamaz? E, özel olarak bunu bilemez. E, dolayısıyla e, bu neyle bilinir? Peygamberlerin getirdiği vahiy ile bilinir veyahut da e, tefekkür ve nazar yoluyla bilinebilir arkadaşlar. Burada özellikle bak, tefekkür ve nazar kelimeleri de önemli. Yani nazar denildiğinde bakmak akla gelir ama nazara ila ile nazara fi aynı değildir. İşte tefekkür insandaki düşünme şeyinin kuvvetlerinin harekete geçmesi de tefekkürden fikir doğar biliyorsunuz. Yani basit böyle bir ön kabule insan o bir konuda düşünmeden o konuda nazarafi yapmadan derinlemesine analiz yapmadan onun doğruluğu ve yanlışlığı konusunda bir neticeye ulaşamaz. Burada ne vurgu yapıyor. işte peygamberlerin getirdiği vahiye yani doğrudan bilinmesine vurgu yapıyor. Bir de insanın aklını çalışıp tefekkür edip orada fikre ulaşmasını bir nazarafi yapıp bir nazara Oradan bir sonuca ulaşmasının e, gerektiğini ancak böyle olduğunda e, bir sonuç elde edilebileceğini burada bize ifade ediyor ve şöyle devam ediyor. Görmez misin ki insanın doğası lezzetlerden ve yararlı olan nesnelerden hoşlanır. Doğası gereği e, yani insan e, hoşlandığı şeyler vardır. Çirkin nesnelerden de ne yapar? Uzaklaşır, elemlerden, acılardan uzaklaşır, kaçar. Onlara yaklaşmaz yani. Hal böyleyken diyor, her yaraların özel olarak ne olduğunu, keza bizzat hangi eşyanın ne zarar olduğunu bilemez. Bu ancak tatma ve deneme yoluyla bilinebilir. Yani tek tek diyor işte, ee, derse sonradan katılan arkadaşlarımız var, e, bunları e, ne ile bilebilir? Tek tek dener e, ve buradan bir sonuca ulaşır arkadaş. Aynı şekilde gözler renkleri kavrar ancak hüsnünü ve kubuhunu bilemez. Aksine bunların arasını ancak akıl ayırt edebilir. Buna göre diyor şöyle diyelim aklın doğasında çirkin olanların çirkinliği, güzel olanın da güzelliği gene olarak yerleştirilmiş haldedir. Fakat her bir şeyin ayrıntısını bilmekte akıl yeterli değildir. Bu ancak sözünü ettiğimiz yolla bilinebilir. Yani potansiyel olarak yani doğrudan hemen aklın olması onun bilineceği anlamına gelmez. Aklın bir meleke düşünme, tefekkür etme e, Melekesi ne yapması gerekir, harekete geçirmesi gerekir ki buradan e, sonuca ulaşabilir. Şimdi e, burada şöyle bir durum var arkadaşlar. İnsanlar gerçekten ahlaki bakımından davranış itibarıyla neyin neyin e, kötü olduğu noktasına bir takım sonuçlara ulaşabilir. Bu bunun tefekkür veya nazar yoluyla. Bu onda zaten potansiyel olarak vardır. E, peki burada o zaman e, vahyin yönlendirmesine Peygamberin gelmesine neden ihtiyaç vardır? Evet, maturidi bunu şöyle açıklar çünkü der yani insanda bir akıl vardır insan aklını çalıştırabilir ama çeşitli sorunlarla problemlerle işte bir takım heva ve hevese uyuma gibi bir takım olumsuz etkenlerin yönlendirmesiyle insan aklı her zaman doğruyu bulamayabilir bu nedenle peygamberlerin yönlendirmesine ihtiyaç vardır bir de arkadaşlar ben şunu da düşünüyorum. Bu önemli bir nokta. Evet, insan bütün insanlarda potansiyel olarak az önceki ayette ifade ettiğimiz gibi birbirleriyle olan ilişkilerinde ahlaki bir takım ilkeleri belirleme imkanlarına sahiptirler arkadaşlar. Ama burada şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Her bir insan aynı düşünmeyebilir. Dolayısıyla insani ilişkiler de, ahlaki bir takım ilkeler bağlamında insanlar farklı düşündüğünde e, o zaman ortak bir ahlakta ne yapamayız e, bahsedemeyiz. E, biz e, başkasıyla olan ilişkilerimizde bir takım ahlaki tutumları e, göz önüne alındırırken bu başkası açısından e, yani ahlaki bir durum değildir. Yani işte bizim ahlaksız e, ahlakın yoksunluğu, güzelliğin yoksulluğu bağlamında, iyiliğin yoksulluğu bağlamında ahlaksız bir tutum olarak nitelendirebilirken biz bunu, başkasını bunu nitelendirmeyebilir. Bizim e, dolayısıyla önemsediğimiz bir durum onun açısından önemsenen bir durum olmayabilir. E, e, bu da insan sayesinde veya da insanların bir kısmı, say bir, kısmı, bir, kısmı bir kısmın e, oranında e, bir farklılaşma ortaya koyabilir. Bu da insanlar arasında e, çatışma yaratabilir. E, yani bizim ahlaki olarak gördüğümüz bir durumu başkası ahlaki bir durum olarak e, görmeyebilir. Bu nedenle e, insanların ahlak noktasında ortak tutumlar e, benimseyebilmesi e, bağlamında e, o farklı yönlendirmelere ihtiyaç vardı. İşte vahyin yönlendirmesine, e, peygamberlerin yönlendirmesine ihtiyaç vardı. Bu nedenle arkadaşlar e, işte Allahü Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ahlakı öğretmesi, onu terbiye etmesi, Kur'an-ı Kerim'de ahlaki ilkeleri bildirmesi, insan arasındaki bir takım öznel durumların ortadan kaldırılmasına dolayısıyla herkesin ortak bir takım ilkelerden hareket etmesinde önemli bir etken sağlar. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Devam edelim arkadaşlar. Ahlaki yönlendirmede Kur'an-ı Kerim tergip ve terhip ilkesine e, dikkate alır işte yani özendirme ve korkutma e, işte güzel ahlaki davranışlarda bulunanların güzel sonuçlar verilmesi onların ödüllendirilmesi e, kötü davranışlarda bulunanların işte cezalandırılması azabı tattırılması e, yaptıklarıyla onlara muamelede bulunulmasına dair e, ayetler e, Kur'an-ı Kerim'de insanların e, işte diğer insanlarla olan ilişkilerinde nasıl tutum takılması gerektiğine dair terrib ve tehip ile insanları yönlendirdiğini görüyoruz. Bu da bize ne gibi bir sonuç doğurmasını sağlıyor bizim açımızdan? Yani insanlar olan ilişkilerde işte güzel sonuçlar ortaya koyduğumuzda bunun ödüllendirileceğini bilmek bizim daha güzel davranışlara teşvik edilmemizde katkı sağlıyor. Ee, ve ya insanlar olan ilişkilerde kötü davranışlar ortaya koyduğumuzda bunun cezalandırılacağını bilmemizden kaynaklı bir korkuyu anladığımızda ne yapmışıyoruz? Biz o davranıştan e, sakınmış oluyoruz. Dolayısıyla burada bir e, korkutma e, önemli arkadaşlar. E, bu da aslında e, insanlar olan e, bu tutumların yerleştirilmesinde Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir ilke olarak e, görebiliriz bunu. İşte güzel bir davranış ortaya koyduğumuzda insanların daha güzel davranışlar yapmaya teşvik edici tutumlar ortaya koymak, sözler söylemek, kötü davranışlar yapıldığında işte bunun yanlış olduğunu ortaya konması, bu, bu bağlamda bu tür davranışlar yapıldığını, bunun kötü sonuçlarının olacağını söyle, söylenerek onların bir şekilde terhib edilmesi, korkutulması, e, Kur'an-ı Kerim'deki ahlaki ilişkiler bağlamında ortaya koyan ayetlerden hareketle söyleyebileceğimiz önemli ilke olarak e, ne yapabiliriz? Burada ele alabiliriz. Az önceki okuduğum ayeti burada ne yapabilirim? E, tekrar zikredebilirim. İşte kadın ve erkek her kim olup da inanarak e, güzel e, bir salih bir amelde bulunursa Allah'ın ona işte e, hoş bir hayat yaşatacağını söylemesi Allahü Teala'nın e, inanmış bir insanın e, salih amel yaptırmaya yönelttiğini tergib ettiğini, teşvik ettiğini bu ayetten hareketle söyleyebiliyoruz. Cümen suresindeki işte inne yukeffiru Allah es-suellezi amilu ve yecziyuhum ecrahum bi ahsani Yani işte e, bu da e, yine ter, terhip bağlamındaki bir ayettir. Belki terhip dedim yanlış söylemiş olabilirim. Eee suresi 27. ayet. Felen yudî kellezîne felen inkar edenlerin şiddetli azapla e, cezalandırılacağının burada belirtilmesi, vale nizziyen nehum swelledi kenu yamelun işte e, o inkar edenler yaptığı e, davranışların kötüleriyle e, cezalandırılacağının bildirilmesi, yapılan e, kötü davranışlar noktasında Kur'an-ı Kerim'in insanları e, terhib ettiğini yani korkuttuğunu ne yapmış oluyoruz? E, biz bu ayetten e, hareketle söylemiş oluyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar tabii ki gerek insanın Allah'la olan ilişkisinde, gerekse insanın insanla olan ilişkisinde ortaya konan emirler ve yasaklar aslında ahlaklı bir insan oluşturmak ve genel manada ahlaklı bir toplum oluşturmak amaçlandığını söylememiz lazım. Yani İslam ne yapıyor? Ahlaklı bir insan inşa etmek istiyor, ahlaklı bir toplum inşa etmek istiyor. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var özel olarak doğrudan ve dolaylı olarak da ahlakla ilişkinlere birçok ayet var. Ama e, insani ilişkiler bağlamında bizim e, işte medeni surelerden bir tanesi biliyorsunuz hucura sûresi e, aslında pe Müslümanların sahabenin e, Hazreti Peygamberle olan e, ilişkilerini, ahlaki ilişkilerini ifade etmeyle e, başlayan e, ayetleri e, içeriyor. E, bunları okumak istemiyorum. Daha sonradan e, insanın diğer insanlar olan ilişkileriyle ilgili bazı ayetler var. Bunları burada okuyabilirim. Esadü bile. innemel mu'minu ihvetin. Mü'minler sadece kardeştir. Bakın bunun çevirisi ancak mü'minler kardeş dir şeklinde değildir arkadaşlar. Birçokları bunu böyle çevirir. Burada inneme edatı yaptığımız derslerde bunu değişik vesilelerle söylüyoruz. İnnemel mu'minuna ihvetin. Mü'minler ancak kardeştir. Fe aslihu beyni İşte kardeşlerinizin arasını Düzeltiniz. Geçen hafta konuşmuştuk. Fesat ve salah e, kelimelerin birbirinin zıttı olarak kullanıldığını. Fesat, itidalin dışına çıkma, ölçünün dışına çıkma olduğunu söylemiştik. E, salah ise bunu zıttı olarak ölçüyü muhafaza etme, koruma e, anlamına sahip olduğunu e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla kardeşlerin arasında e, düzeltin. Yani kardeşlerin nasıl olması gerekiyor? Buradaki ölçü nedir? İtidaldir. Kardeşliktir. Küslük değildir. Kavga değildir dolayısıyla bunu muhafaza edin diye burada ifade ediyor yani kendinize acınmasın istiyorsanız Allah'tan yani Allah'a karşı gelmekten sakının ayeti ey iman edenler bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin Asa en hayran minhum, min asa en hayran minhune. Yani burada şunu söylüyor, otomatik çevirmiyorum fazla vakti de almayayım. Yani e, bir diğerinden her daim ne olabilir, hayırlı olabilir. Valla e, temizün füsekon, birbirinizi karalamayın. Bak insan ilişkilerde bu son derece önemli arkadaşlar, birbirinizi karalamak, birinin yanında başkasını karalamak, insan ilişkilerin e, zedelenmesine. Neden olan bir tutum. Wallatel mizubil alqa, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayınız. Bir iselis mülfusuğu, بعد imandan sonra fasıklık ne kötü bir şeydir. Ve her kim etmez. işte onlar zalimlerin ta kendilerdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi alay etmenin, işte insanların birbirlerini karalamalarının, işte lakaplarla çağırmanın, işte iman etmişken, işte fısıklığı ortaya çıkacak davranışla ortaya koymanın tövbetmeye etmeye gerektiren tutumlar olduğunu görüyoruz. Şimdi burada az önce e, izah etmeye çalışın birkaç noktaya daha, birkaç noktayı yine burayla ilişkilendirmek istiyorum arkadaşlar. E, i̇nsanın Allah'la olan ilişkisini diğer insanlarla olan ilişkisini güçlendirdiğini söylemiştik. Burada da tam tersini söylüyoruz. İnsanın e, insanlarla e, olan ilişkisindeki kötü tutumların İnsanın Allah'la olan ilişkisini zayıflatabileceğini ne yaparız? Buradan hareketle söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki bu tür davranışlar yapmak tövbe etmeyi gerektiren bir davranıştır. Öyle değil mi arkadaşlar? Allah'a tövbe etmemiz gerekiyor bu tür davranışlar yaptığımızda. O zaman tövbe etmediğimizde o zaman Allah katında tövbe etmemiş, yaptığı davranışlardan tövbe etmemiş. Dolayısıyla hani günahı gerektiren bir durumda kalmış oluyoruz. Dolayısıyla e, bu da bizim Allah'la olan ilişkimizde e, iyi bir sonuç ortaya e, çıkarmıyor. E, bunu burada ifade etmiş olalım. Eee yayherlediğini emenüteni bu kesiran min adzne ey iman edenler zannın son e, zannın çoğundan kaçının. inne ba'da zanni itmi çünkü zannın bir kısmı e, şeydir, isimdir, günahtır. Ve Tecessü. la tecessüs. Tecessüs de İnsanların öyle gizli hallerini araştırmayın. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'le ilgili anlatılan bir örnek var. İşte e, yanlış bir davranış yapan birisinin evine işte Hazreti Ömer'in girmesi, daha sonra onu cezalandırma istemesine karşılık bu kişinin Hazreti Ömer'e e, bu tecessüsü hatırlatması ve bundan dolayı Hazreti Ömer'in e, bu bu davranışının yanlış olduğunu ona belirtmesi noktasındaki örneği hatırlayabilirsiniz. Vela yata ba'dukun ba'da. işte birbirinizin gıybetini yapmayınız. Eee işte öldükten sonra birinizin yani ölmüş bir kardeşinin yani ölü birisinin etini yemeği ister mi? Boşuna gider mi? Yani birisinin arkasından konuşmanın böyle çirkin bir davranış olduğunu burada Allahu Teala bize ifade ediyor. Fekir ihtim, hoşlanmadınız değil. Allah'tan sakının. Yani bu davranışları yaptığınızda Allah'ın bu davranışlarınıza karşı size vereceği işte cezadan sakının demek. İnna Allah teväbun Burada da görüyorsunuz bakın, tevbe Allah'ın tevbe edici, tevbeleri kabul edici ve şefkatli olmasından bahsediyor. Burada yine aynı az önce söylediğim şey de geçerli. İnsanlar arası olan ilişkileri zedeleyici davranışların, insanın Allah'la olan ilişkisini de zedeleyici sonuçlar ortaya çıkardığını burada görmemiz lazım arkadaşlar. Sadece yaptık insanlarla olan diğer insanlarla aramızda kaldı diyemiyoruz. Bunun bir de Allah'la olan ilişkimiz bağlamında bir sonucu da burada ifade ediliyor. Ya shu'uban li ta'aruf. Yani işte insanlar sizi bir erkek bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi kabilelere ve halklara böldük niyeli ta'aruf. Birbirinize kaynaşasınız diye. Burada insanların ilişki geliştirmesini birbirlerini tanımalarını, tarifta bulunmalarını arkadaşlar, kabul etmelerini, inkar etmemelerini varlıklarını bir insani bağlamda birbirlerini tanımalarını burada ifade eden bir ayet ve bu ilişkilerde yani değerli olmanın işte Allah katında değerli olmaktan geçtiğini ne yapıyor bu ayet ortaya koyuyor. Yine insani olan insan insanla olan ilişkilerini anlatan bir ayet. Belki bunun üzerinde biraz daha genişçe konuşulabilir. Furkan suresinde de arkadaşa başka ayetler var fakat biraz uzadı. Onun için bu ayetlere şimdi geçmiyorum. Son olarak bağlamak istiyorum. Bir yerde tabii ki bağlamamız lazım. Ahlakı neyle ilişkilendireceğiz? Bizim insanla olan ilişkilerimizde ortaya koyduğumuz işte bir kabiliyet olarak işte ortaya koyduğumuz davranışların bütünü aslında nedir arkadaşlar? Ahlaki bir tutum olarak ortaya çıkar. Ahlaki bir tarafı var bunların. Ee, peki e, ahlakı neyle anlamlandıracağız? Burada soru e, önemli. E, i̇nsanların bir şeyi tanımlaması var. Tanımladıktan sonra ona bir anlam katması var. E, asıl burada zaten e, imanla inkarın farkı burada e, ortaya çıkıyor. Dünyadaki yaşadığımız şeyler e, davranışlarımız arkadaşlar, yememiz ve içmemiz e, aslında e, normal bir eylemle bir ibadete dönüşmesi açısından ona anlam katmayla doğrudan ilişkili. E, i̇şte yemeği ve içmeyi e, ne için yaparsınız? E, işte, veyahut da e, çalışırsınız, çabalarsınız. E, bunu ne ile tanımlarsınız? Bunu nereye bağlarsınız? Yani yaptığımız davranışlara e, değer katan şey nedir? Ahlaklı bir insansınız ama e, ahlaklı bir insan olmanızı hangi değerle ilişkilendiriyorsunuz? E, i̇şte e, bu şununla ilgilidir arkadaşlar. Bizim nereye gittiğimizle ilgilidir. Her insanın bir yolu vardır. İşte, e, i̇şte bir arabaya bindiğinizde o bir yere gitmek üzere ne yaparsınız? E, o arabaya binersiniz. Dolayısıyla e, o araba sizi bir yere götürür. E, o, a, o yolculuğu anlamlandıran şey, e, ona anlam katan şey o yolculukla nereye gitmek istediğinizdir. E, nereye gitmek istediğimizdir. Dolayısıyla ahlaki yolculuğumuzda bizim e, yani bu ahlaki yolculuğumuza anlam katan şey nedir? Ona değer katan şey nedir? İşte dünyada insanları sadece mutlu etmek midir? Dünyada işte iyi bir insan olmak mıdır? E, bunun da ötesinde e, ahlaklı bir insan olurken yani Allah'ın bizden istediği için mi e, veyahut da Allah'la olan ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek için mi biz insanla olan isteyeniz ahlaki daha güzel tutumlar ortaya koyarız. İşte bütün bu sorular e, burada önemli. E, yani işte innemel bin niyet hadis şerifini biliyorsunuz arkadaşlar. E, yani bir sıradan davranışla ibadeti ayıran şey nedir? E, oradaki e, insanın niyetidir. Ahlaki davranışlarda da böyle. Ahlaki aynı zamanda bir ibadet gibi de ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. ibadeti aslında ibadet kullukla ilişkili. İnsanın, e, işte kulluk insanı ne için yaratıldıysa onu yerine getirmesidir. Peki insan niçin yaratıldı? Sadece bu dünyada bir takım güzel tutumları ortaya koyup sonra da işte börtü böcek gibi işte toprakta çürümek için mi? E, bitki gibi toprakta çürümek için mi? Mesela insan bu dünyada sadece bu davranışları ortaya koyuyor. Böyle niyet hareket ettiği zaman o normal bir davranışın Dışına çıkmayacaktır, bir anlamı olmayacaktır, sıradan davranışlar mesabesine indirecektir o ahlaki tutumlar. Ama e, bunlara bir niyetle e, daha yüce bir değerle ilişkilendirdiğimizde o zaman bizim ahlaki tutumumuzu bir ibadet derecesine taşıyacak olan e, şeydir arkadaşlar. E, bir örnek vererek e, aslında şeyi konuşmayı bitirmek istiyorum. E, Hazreti e, Ali e, ile ilgili anlatılan bir örnek. İşte Hazreti Ali ve askerleri bir kaleyi e, kuşatmışlar arkadaşlar. Neredeyse aldı alacaklar. Kaleyi işte e, düşürecekler. Akşam namaz vakti geldi. Vakit de çıkacak. E, i̇şte Hazreti e, Ali diyor ki işte ne yapacağız diye soruyor. Diyor ki bir kısmı şeye kuşatmaya devam etsin. E, diğer bir kısmı da işte namazını kılsın. O e, namazını kıldıktan sonra onlar kuşatmaya devam edecek. Diğerleri e, namazını kılacak. Bazıları diyor ki e, ya Ali işte bak kuşatacak ne olur diyor bu namazı işte kırmasak işte falan ee, Hz. Ali diyor ki ya Hz. Ali'nin dediği şu yani biz e, burada e, hani bir takım şeyler için uğraşırken insan e, inandığı değerleri ne yapmamalıdır e, bırakmamalıdır inandığı değerlerden e, vazgeçmemelidir dolayısıyla e, burada e, yani sonuca odaklanmak yerine aslında sürece odaklanmaya e, Hz. Ali e, vurgu yapmış oluyor işte süreci e, belirleyen şey de insanın e, ahlaki tutumlardır. E, bunu belki şöyle de örnek örneklendirebiliriz. Bir insanın işte e, bir sınava hazırlanması. Orada e, aslında sınavın sonucu mu sonucu mu daha çok önemlidir bir Müslüman açısından? Elbette sonucu önemlidir ama o sınavı yaparken ortaya koyacağı davranış mı e, e, davranış mı önemlidir? Süret içerisinde eğer sonuca odaklandığımızda o süre içerisinde yapacağımız davranışları ne yapmamış oluruz? O zaman önemsememiş oluruz. O zaman burada bizim ahlaki bir tutum göstermemizin de bir değeri yoktur. Çünkü biz neye odaklanmış oluruz? Sonuca odaklanmış oluruz. Ama sürece odaklanmış olan insanlar ne yapmazlar? Bir takım şeyleri elde etmek adına temel değerlerinden, ahlaki değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmezler. Çünkü insanlar bu tür davranışları neyle ilişkilendirirler? Daha üst bir değerlerle, Allah'la olan ilişkisiyle biçimlendirirler. Bu da bizim davranışlarımızı işte normal sıradan davranışlardan ayıran ve o davranışlar ibadet ve kulluk derecesini yükselten davranışlar olarak onu ne yapabiliriz? Onu ifade edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım bugünkü sohbetimizde bitirdik. Bizden sonra bir ders başlayacak. Soru soran arkadaşımız varsa son bir soru alabiliriz. Genelde sorumuzda olmuyor zaten. Çünkü vakitte dar olduğu için bir sonradan ders biteceği için Müsaadenizle ben kaydı sonlandırıyorum. Abdullah hocam da bir ara katıldı. Ben kendisini gördüm. Çok mutlu oldum. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim hizmetlerinizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Daha da güzel hizmetler nasip etsin. Azminizi, gayretiniz artırsın Abdullah Hocam. Sizler sağ olun. Ali Hocam, hafta sonu ailenize ayırmanız gereken vakti bizler çok feda ediyorsunuz. Sağ olasınız. Allah ilminize bereket versin. Arkadaşlara da istifadeler dilerim. Sağ olasınız. Cümlemize inşallah. Bütün arkadaşlara ve sizlere, hepinize e, bir çete bakayım. Soru yok. E, dilek temenniler var. E, Onları okumuş oldum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Bereketli Hı. vakitleriniz olsun inşallah.